Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Volkan Çelik. Yeniden karşınızdayım. Bu kez Göbeklitepe ile ilgili çok önemli bir sansasyonel değere sahip olan bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Hazırsanız başlayalım. Suların, ateşin ve taşların imparatorluğu belgeselinde tarihi milattan önce 10 binlere uzanan Göbeklitepe'deki T şekilli taşların Hz. İbrahim'in yıktığı putlar olduğu ileri sürüldü. Diyarbakır Valiliği TRT ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle Diyarbakır Kültürel Mirasının Tanıtımı Projesi adı altında hazırlanan suların, ateşin ve taşların İmparatorluğu" belgeselinde teolojik verilerle bilimsel veriler arasındaki binlerce yıllık fark görmezden gelinerek sapla saman birbirine karıştırılmış oldu. Aslında bilimsel bakış açısıyla teolojik verilerin özellikle Kur'an ayetlerindeki tarih ve mekan belirsizliği göz önüne alınırsa, hangi peygamberin ne zaman yaşadığı konusu her zaman tartışmaya açık kalıyor. Fakat daha dün'e kadar İsrailiyat denilen Tevrat ve İncil kaynaklarına göre ilk peygamber Hazreti Adem'in en geç Milattan önce 8 binlerde yaşadığı öne sürüldükten bu belgeselde birdenbire Hazreti İbrahim'in Milattan önce 10 binlere çekilmesi oldukça tuhaftı. Her şeye rağmen bu yönüyle belgeselin bir akıl yürütme yapmasına normal bakılabilir. Fakat belgeselin animasyonundaki skandal bundan daha debedir. Da Göbeklitepe'nin en önemli dikili taşlarından biri olan ve üzerinde tilki betiminin bulunduğu T biçimli dikili taşın bir put gibi kırılma sahnesi de belgeselde canlandırıldı. Belgeselde anlatıcı konuyu şöyle anlatıyor. Göbeklitepe'de yer alan heykelleri Hz. İbrahim'in babası Aser'in yapmadığını kim bize söyleyebilir? Ya da Hz. İbrahim'in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbeklitepe olmadığını ileri sürebilir miyiz? Göbeklitepe'de yer alan heykellerin, Hz. İbrahim'in babası Azer'in yapmadığını kim bize söyleyebilir? Ya da Hz. İbrahim'in kırdığı putların yer aldığı Göbekli Göbeklitepe olmadığını ileri sürebilir miyiz? Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Göbeklitepe'nin put merkezi gibi gösterilmesi tepkilere neden oldu. Belgeselde bilgi hatalarının bulunduğunu söyleyen arkeolog ve yayıncı Nezih Başgelen, bunun bir hedef gösterme olduğunu söyledi. Teolojik kaynaklara göre günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce yaşadığına inanılan Hz. İbrahim, İslam açısından bir peygamberdir. Musevilik ve Hristiyanlık açısından ise bir din büyüğüdür. Tevrat'a göre Nuh'un soyundan gelen İbrahim'in Avram olan adı, Tanrı tarafından ulusların babası, anlamına gelen Abraham olarak değiştirilmiştir. Yahudilerin onun oğlu İshak soyundan geldiğine, diğer oğlu İsmail'in ise Hz. Muhammed'in ve Arapların ataları olduğuna inanılır. Kur'an'da birçok ayette ismi geçen Hz. İbrahim, Kabe'yi inşa etmesi, putperest babasıyla tartışması, Nemrut'la mücadelesi ve onun tarafından atıldığı ateşte yanmaması olaylarıyla, İslam açısından bir peygamber olarak kabul ediliyor ve Allah'ın kendisine samimiyetinden dolayı Halilullah yani Allah dostu sıfatını verdiğine, Hanif yani Allah'ın birliğine inanan, Allah'a ortak koşmayan biri olduğuna inanılır. Göbeklitepe ise Şanlıurfa yakınında Harran Ovası'na hakim konumuyla avcı-toplayıcı yaşam biçiminden dini mekanların biçimlenmesi ve sanatın doğuşu, tarım ve hayvancılığa geçiş sürecini anlamamıza önemli katkılar sağlayan benzersiz bir tarih öncesi merkezidir. Göbeklitepe'nin sıra dışı yönü genelde üzeri hayvan betimleriyle süslenmiş, T biçimli anıtsal dikili taşlardan oluşan yan yana konumlanmış yapı kompleksleridir. Ortadaki bir çift karşılıklı dikili taşın çevresindeki dikili taşlar, yuvarlak ya da oval biçimli kapalı mekanlar oluşturmakta. Bilimsel yöntemlerle alınan sonuçlar çerçevesinde Göbekli Tepe Şimdilik günümüzden önce yaklaşık 11.800-10.400 yılları arasına tarihlenmekte. Tabii bu arada 2014'te kaybettiğimiz kazı başkanı Profesör Dr. Klaus Schmidt'in, Son araştırmalarına göre Göbeklitepe'de dikili taşlı dairesel yapıların en erken kullanımının Çanak çömleksiz Neolitik Çağ'ın A evresine yani yaklaşık olarak 10.000-9.000 olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Profesör Schmidt, 3. tabakanın M.Ö. 11. yıla daha yeni tabakanın ise M.Ö. 9.000. yıla tarihlenmesi gerektiğini Belirtmişti. En erken tarihin alındığı D yapısının M.Ö. 10.000 yıl ortalarında yapıldığı ve aynı bin yılın sonlarında terk edildiği raporlarda belirtiliyor. Gelelim konumuza. Hz. İbrahim konusunda dini referansların genelde öngördüğü tarihlerle Göbeklitepe'de bilimsel araştırmaların kanıtladığı tarihler arasında 7.000-8.000 yıllık bir fark olduğu açıkça görülüyor. Bu açıdan Göbeklitepe'yi Hz. İbrahim zamanıyla ilgili yerleşim yeri olarak ele alınması pek çok sakıncayı beraberinde getirdiği gibi ilgili belgeselde Göbeklitepe'nin üzeri hayvan betimli dikili taşlardan birinin put olarak canlandırılması ve tahrip edilmesi tehlikeli bir hedef olarak gösteriliyor aslında. Bu açıdan teolojik kaynakların verileriyle arkeolojik bulguları değerlendirirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, tarihler uymuyor, yerler mekanlar uymuyor, kişiler uymuyor, yaşlar uymuyor, dönemler uymuyor. Bunca uyumsuzluğun bir arada olduğu bir noktada TRT acaba böyle bir bilgiyi neye dayanarak vermiş olabilir size? Şimdi de kısaca Göbekli Teb hakkında birkaç bilgi edinelim birlikte, ne dersiniz? Göbeklitepe 12 bin yıllık gizemi barındırıyor. Göbeklitepe hakkında yazılan kitaplar ve belgeseller ardından Türk filmi Netflix dizisi Atiye ile tekrar gündeme geldi, sizler de biliyorsunuz. Diğer taraftan, doğuş grubunun doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla desteklediği insanlık tarihini baştan yazdıran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında başı çekiyor. Topraklarımızın zengin tarihi mirası, bin yıllar boyunca misafir ettiği sayısız uygarlık ve onlardan kalan anıt ve eserlerle dopdolu. Bunlardan kuşkusuz en dikkat çekeni ise tarihi Mısır piramitlerinden ve İngiltere'deki Stonehenge'den bile binlerce yıl daha eskiye dayanan Göbeklitepe. Kazıları 1995'te başlayan ve hala süren bu eşsiz yapı yaklaşık 12000 yıl önce yani taş devri sırasında inşa edilmiş. İnsanların yerleşik hayata geçtiği dönem hakkındaki teorileri değiştiren ve insanlık tarihinin sıralamasını değiştiren Göbeklitepe'yi hangi uygarlığın ne amaçla inşa ettiği halen tam olarak çözülememişti. Ancak bulgular bu gizemli yapının dini amaçlarla inşa edildiği tezini kanıtlar nitelikte. 3 boyutlu hayvan kabartmaları Metrelerce yükseklikteki sütunlar gibi devrenin çok ilerisinde olan eserlere sahip Göbekli Tepe, dünyadaki ilk inanç merkezi olarak görülüyor. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine de alınan bu gizemli yapı, elbette tarihe meraklı birçok turisti de çekiyor. Göbekli Tepe ve çevresini daha da gözde bir turizm destinasyonu haline getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılını Türkiye'de Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Doğu Anadolu'nun en mistik yerleri Urfa, Mardin ve Nemrut gibi yerlere olan yakın konumuyla Göbekli Tepe, GAP turları kapsamına da alınmaya başlandı. Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden büyüleyici Göbekli Tepe, mutlaka seyahat listesine alınması gereken yerler arasında. Eğer doğuya doğru bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, bu yolculuk kesinlikle Urfa ve Mardin'i de kapsamalı. Efsanelerin şehri Şanlıurfa'da Balıklı Gölü ve Göbeklitepe'deki arkeolojik kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edebilir, sıra gecesi eğlencesine katılarak yörenin kültürüyle daha yakından tanışabilirsiniz. Peki, Göbeklitepe Sirius'a ibadet etmek için mi inşa edildi? Göbeklitepe'nin sırrı kozmik ekinoks ve kutsal evlilikle mi ilgili? Göbeklitepe eski bir kurban tapınağı mıydı? Göbeklitepe'de Anunakilerin parmağı var mı? Cevaplar çok yakında geliyor.